Allahümme salli ve sellim ve bariq ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Siyer Nebi yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz elbette. Ancak şimdilerde Siyer Nebi ikinci cildimiz inşallah ay sonu itibariyle basıma girmiş olacak onun son hazırlıkları eklemeleri yapılırken bir diğer taraftan üçüncü cildin hazırlıkları devam ediyor. Birbirini peşe sıra takip eden bu süreçte sizin takipleriniz ve paylaşımlarınızda yaptığımız işi daha lezzetli, daha leziz talebesi olduğumuz bu okulda daha iyi birer öğrenci olmamıza vesile oluyor. Allah sizlerden razı olsun. Bu bağlamda üçüncü cilde ait olan soruları cevaplandırıyoruz. Sorularınız bizim için kıymetli. Böylelikle baskıya çıkacak olan ciltlerimizde de nerelerde eklemeler yapmak lazım? Bunun da farkına varmış oluyoruz. Efendim birkaç bölüm boyunca, yedi bölüm boyunca üçüncü cilt tadına gelmiş soruları cevaplandıracağız. Her bir ciltle beraber soru, soru adedimiz yükseliyor. Elhamdülillah bu bizi mutlu ediyor. Bundan sonraki ciltlerde de gelecek sorularınızı dört göze bekliyoruz. Efendim o zaman üçüncü cildin ilk sorusuyla başlayalım. İşi uzatmamak adına bölüm bölüm gideceğiz ikinci cidde yaptığımız gibi. Efendim şöyle sormuş Feyzullah Ünlü Bey. Şeytanı Arafat'ta taşıyan Müslüman cinler ne zaman Müslüman oldu ve nasıl Müslüman oldu demişler. Efendim Hz. Adem Efendimizin tövbesi kabul olup Arafat meydanında Hz. Havva Hanım'la beraber yeni bir hayata başlarken... Hemen ardından elbette ki cinlerin ona tabi olmasına gerektiğine dair Mikail aleyhisselam tarafından onlara emir indirildi. Bu emir Cenab-ı Hak'tandı. Hz. Adem Efendimiz dünya tabii ki tek bir kıta olduğu için onlarla buluşmak üzere Arafat Meydanı'ndan daha uzak bir yere gittiler. Ve bugün tabir etmek gerekir hani bugünkü Atlas'a baktığınızda neresidir burası aşağı yukarı dediğinizde Bugünkü Şam toprakları şeklinde ifade edebiliriz. Tabi o zaman daha farklı bir lokasyon. Burada Hz. Adem Efendimiz'de cinler buluşuyorlar ve bu buluşmada cinler Hz. Adem Efendimiz'e pek çok sorular sordular. Onun gerçekten Cenab-ı Hak tarafından şereflendirildiğini anladılar. Öyle ki Rabbul Alemin'in adı anıldığında onların, onun Hz. Adem Efendimiz'in gözünden damlayan yaşlar. Cinleri oldukça şaşırtmıştı bu kadar büyük bir aşk ve sevdanın. Ancak Cenab-ı Hak tarafından verilmiş bir şey olabileceğini fark etmişlerdi. Ve böylelikle pek çokları, ekseriyeti diyebiliriz, çok nadir olmakla beraber kafirler elbette her dönemde olacaklar genel itibariyle söylemek gerekirse. Onlar da varlardı ama onlar kıta dışına doğru sevk edildiler, sürüldüler tabiri caizse. Ancak geriye kalan cinler Hz. Adem Efendimiz'in önünde tövbe ederek onlar da Müslüman oldular. İkinci sorumuz şöyle gelmiş, kardeş olma durumu aynı anne ve babadan doğmaktan oluştuğunu düşündüğümüz için bu durumu pek anlayamıyoruz. Farklı batında doğan bebeklerin kardeş olmamasını detaylı anlatsanız demişler. Efendim şöyle izah etmek lazım, normal şartlarda bir insanda kendi varlığını devam ettirebilmesi için 46 kromozoma ihtiyacımız var. Bu 46 kromozom 23-23-2'ye ayrılıyor hem erkekte hem kadında. Daha sonra iki hücre bir araya gelip zigot dediğimiz ilk insanın canlı hücresi yeni doğacak insanın canlı hücresi Rabbül Alemin ona yaratılış tecellisiyle tecelli ettiği anda erkekten gelen 23 kromozomla kadından gelen 23 kromozom birleşip 46 kromozomluk bir birleşme Yeni bir insan hayat buluyor. Ancak Hazreti Adem Efendimiz ve Havvanımız cennette biz de gittiğimiz zaman inşallah Cenab-ı Hak son nefese kadar iman nasip eylesin ki ehli imanın mekanı cennettir. Cennet mekanında insanın bütün o tat ve lezzetleri alabilmesi için hücrelerinin normalden çok daha üst seviyede çalışır olması lazım. Dolayısıyla hücrelerimizin de çift çekirdekli bir yapıda olduğunu göreceğiz. Bu durumda 92 tane kromozomdan bahsedeceğiz. Tabi 4 ayrı salman yani 2 tane 2 çiftimiz olacak. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimizin bir batından doğan Hz. Havva beraber bir batından doğan evlatları aslında bir çekirdeğin 46 kromozomunun bir parçasını taşımakta olduğundan her batında hem çeşitlilik mümkün olmuş hem de biyolojik olarak aynı anneden doğuyorlar hakikat. Ancak biyolojik olarak kardeş olmadıklarını çok rahat beyan edebiliriz. Bunun delillerinden bir tanesi hücre çeperinde ve glikonlarda yapacak çalışmalarda daha net görülebilir. İşin erbabıyla buluşmak niyetiyle diyelim. Selamun Aleyküm demiş sevgili izleyicimiz. Şöyle demişler peygamberler eşlerini Hz. Allah seçiyor diye biliyorum. Peki peygamberler hanımlarıyla nikahları nasıl oluyor? Özellikler Hz. Adem ve Hz. Havva anamızın nikahı nasıl oldu demişler. Birinci madde şöyle ifade etmek lazım. Hz. Adem ve Hz. Havva anımızdan hariç bütün peygamberlerin nikahları dünyada kendilerine takdir edilmiş olan şeriat ile gerçekleşmiştir. Bu şeriat bir tarih boyunca değişmedi. Bu bir akitleşmedir, kabullenmedir, iki tarafın birbirini eş olarak kabul etmesidir. Farklı şeriatlerde yani İslam şeriatı farklı zamanlarda buna farklı kurallar getirmiş olsa da temel nitelik bu şekilde. Tabii ki bunun belli şahitler huzurunda olması, İslam şeriatinde mehir konusunun söz konusu olması bunlar Resul-i aleyhisselatu vesselam Efendimizle beraber bizlere emredilmiş olan hal. Gelelim Hz. Adem ile Hz. Havva anamıza. Onların bir nikah akdinin söz konusu bahsi mümkün değil. Çünkü onlar zaten cennette evlendirildiler diye tabir edelim. Hazreti Havva anamızın, Hz. Adem efendimizin kaburga kemiğinden hasıl olması, onun ondan meydana gelmesi, bu akdin sözlü olması gerekliliğini de ortadan kaldırır. Dolayısıyla bizim bahsedeceğimiz şer'i hükümler cennette geçersizdir efendim. Bunu zaten Kur'an yazmış anda çok rahat görebiliyorsunuz. Bizler de cennette inşallah gittiğimizde orada namazdan, oruçtan ve benzeri işare ilk kurallardan yükümlü olmayacağız. Dolayısıyla bu ilk akitleşme cennette gerçekleştirildiğinden ötürü dünya düşüncesiyle ele almamak gerekiyor. Efendim bir sorumuzu daha cevaplandıralım. Süreyi uzatmadan geri kalan kısmını diğer bölümlerimize saklayalım. Şöyle denmiş güneş ışığını emip etrafı aydınlatan bir taş. Şimdi de böyle bir taş var mıdır? Böyle bir taş var benzerleri doğada görülebiliyor ama bunlar o günkü kadar kuvvetli mi tartışılır. Bir diğer taraftan dünyanın manyetik alanındaki değişme bu taşların fiziksel özelliklerini göstermelerine engel teşkil edecek hale dönüştürmüştür. Ancak uzay boşluğunda yapılan çalışmaların pek çoğunda da bu ve buna benzer taşları da görmek mümkün. Efendim hakikat diğer sorularımızı cevaplandırmaya devam ediyor olacağız ama yarından itibaren bugünlük kanın sağlayacaklar.